Sevgili takipçilerim öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım bir Şubat'ta Türkiye saatine göre sabah 8:46'da 12 derece kova burcunda yeni ay doğacak Satürnle birleşen bu yeni ay yeni olasılıkları da gündemimize taşıyor özellikle Şubat sonuna kadar olan dönemde hayatımızda ne gibi temalar etkili olacak yeni ay an haritasından bunları anlamaya çalışıyoruz Evet an haritasında da kova burcu yükseliyor ve e, kova yeni ayı haritanın 12 evinde doğuyor eşit evler sistemine göre değerlendirdiğimiz aslında 12 evle birlikte birinci evi de etkileyen bir yeni ay döngüsü bu en önemli açısı satürne birleşmesi ve boğa burcundaki Uranüs e kare açı içerisinde olması yeni ay sırasında diğer gezegenlere baktığımızda Merkür henüz oğlak burcunda e, gerilemesini Sürdürüyor. Plüto ile birleşen bir Merkür görüyoruz. Venüs Oğlak Burcunda, Plüto Oğlak Burcunda. Dolayısıyla aslında Oğlak Burcunun yöneticisi olan Satürn de Kova Burcunda. E, yeni ayda e, diğer gezegenleri de Satürn burada güçlü bir şekilde yönetiyor, söz sahibi oluyor. Kova e, 11. Evi yönetir da hava elementinin sabit niteliklerini taşır. Gelecekle ilgili hedeflerimiz, toplumsal konular, sosyal konular, yenilikler, değişimler, teknoloji, bilişimle ilgili özellikle internet, sosyal medya ve bu alanlardaki teknolojik gelişmeler, elektrik ve elektronikle ilgili her türlü yapı, uzay, astronomi, astroloji, uçaklar, hava yolları, insani konular, kolektife ait temalar, özgürlükler, yenilikler, devrimler, grup çalışmaları, arkadaşlıklar, bunları Kova burcu yönetir. Satürn geleneksel yöneticisidir, Uranüs de modern yöneticisidir. Bu temalar bireysel ve kişisel hayatlarımızda daha görünür hale gelecek, gündemlerimizi oluşturacak. Özellikle sabit burçlarımız en önemli etki yalan burçlarımız. Kova burcuyla birlikte Aslan burçları boğa burçları akrep burçları en güçlü etkiyi alıyorlar 12 derece ve yakınlarında özellikle sabit burçlarda güneşli olanlar yükselen burcu olanlar veya kişisel doğum haritalarında sabit burçların 8-16 derecesi arasında bulunanlar bu yeni aydan en güçlü etkiyi alacaklar diyebiliriz Uranüs karesinin olması bazı değişimleri yenilikleri tetiklerken biraz hani beklenmeyen durumların kontrol dışı durumların sürprizlerin ve huzursuzluk yaratan gerginlikler yaratan durumları da işaret ediyor Aslında ve satürnle birleşmesi hayatımızdaki sorumluluklara dikkat çekiyor Aslında satürn yaşam enerjisini kısıtlayan engeller yaratan bir e, gezegendir. Gelecekle ilgili hedeflerimizi öne çıkarırken bir yandan da kaygılarımız, korkularımız, e, kişisel hayattaki ve toplumsal alandaki sorumluluklarımız, görevlerimiz, e, tabii ki burada yasal konular, sınırlamalar, yöneticiler, liderler, otorite figürleri, satürnle alakalıdır ve bu yeni ay özellikle 12. evi de etkilediği için hani an haritasında biraz sanki böyle bilinçaltına yöneldiğimiz geçmişi sorguladığımız bir süreci de işaret ediyor yolunda gitmeyen hayatımızda istediğimiz ama İlerleme kaydedemediğimiz konular varsa bunlar hani projelerimiz olabilir ya da sosyal ilişkilerimizle ilgili hedeflerimiz olabilir ya da kariyer beklentilerimiz olabilir. Buradaki sorunları keşfetmemiz, engelleri keşfetmemiz mümkün veya kendimizle ilgili bazı hataları, eksikleri keşfedebiliriz. Ve yeni planlamalar yapabiliriz, yeni yol haritaları belirleyebiliriz kendimize. Sürece baktığımızda yeni ayın hemen ardından Güneş ve Satürn zaten 4 Şubat 5 Şubat kavuşumda olacak. Güneş Satürn kavuşumları zor açılardır. Toplumsal alanlarda da bazı engellerle karşılaşabiliriz hayatımız içerisinde. Aynı zamanda liderler, otorite figürleri, aile büyükleri, ebeveynlerle ilgili de konu ve gündemler hayatımızda biraz daha bizim için kısıtlayıcı olabilir ya da sorumlulukları artırabilir Sağlık sorunlarına dikkat etmek lazım. Kronik sağlık sorunu olanları tetikleyebilir bu Güneş Satürn karesi özellikle. kova yeni ayında hayatımızdaki özgürlükleri ararken bir yandan da özgürlüklerimizi kısıtlayan koşulları fark edebiliriz. Bunun yanı sıra toplumsal konulara daha duyarlı olmamız, sosyal organizasyonlarda sorumluluklar almamız, insanlar, insan ilişkileri, özellikle kolektif alandaki oluşumlar, sosyal faaliyetler, grup çalışmaları, ekip çalışmaları, arkadaş grupları içerisindeki sorumluluklarımız, ve buralardaki Belki ilişki dinamiklerimiz daha fazla sorgulanır hale gelebilir ve yeni yapılandırmalar içerisinde olabiliriz ülkemizin 8. evinde doğacak yeni ay ve Satürn'da zaten 8. evimizde ülkemizin özellikle e, parasal ekonomik konularını ilgilendiriyor bu yeni ay döngüsü e, finans yönetimi borçlanma politikaları tüm e, Ekonomik kuruluşları, bankalar özellikle e, ve buralardaki düzenlemeler aynı zamanda vergi ve kredi gibi yapılandırmalar, dış borçları, e, ülkemizin ekonomik anlamda bazı yeni adımlar atması mümkün. Özellikle e, ülkemizin progres haritasında Türkiye'nin de hani yeni bir döngüsü başlayacak aslında Şubat ayıyla birlikte bu biraz daha bu yeni ayın önemini e, öne çıkarıyor. Belki yeni bir ekonomik e, yol yolculuğa çıkılması yani ya da yeni ekonomik düzenlemelerin olması daha önceden bazı yasal verilmiş olan e, kararların sorgulanması bazı yasaların gözden geçirilmesi e, daha derinden bazı yenilenmeler özellikle e, ülkemizin genel bütçesi ve e, borçlanma politikaları ve genel finans durumuyla ilgili e, uzun vadeli bir yapılanma ve yeni kararların hayatımıza girmesi de mümkün olabilir bu hem satürn etkisi hem kova yeni ayının tesirleriyle beraber. Evet şimdi kısaca göre yükselen burçlarınıza göre yeni ay tesirlerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Kova yeni ayı gelecek hedeflerinizi şekillendirirken bazı projelerinizi tabii ki gözden geçirebilirsiniz. Arkadaş ilişkilerinizdeki gündemler artabilir bazı arkadaşlarınızı ilişkilerinizi belki bitirebilirsiniz ya da yeniden düzenleyebilirsiniz ya da geleceğinizi etkileyecek yeni arkadaşlıklar yeni etkileşimler gündemde olabilir bir ekip çalışması bir eğitim veya bir proje üzerine aynı ideali paylaştığınız kişilerle bir araya gelmeniz mümkün sosyal alanlara daha Aktif katılabilirsiniz. Toplumsal alanda duyarlılıklarınız olabilir. Bilim, teknoloji, internet, sosyal medya, internet üzerinde çeşitli aktiviteleriniz, girişimleriniz özellikle bu yeni ay ve takip eden günlerde gündemde olabilir. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar sizin için çok önemli bir yeni ay döngüsü. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ya da yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa çok önemli tesirler alabilirsiniz. Bu dönemde toplum önündeki duruşunuz, statünüz, kariyeriniz şekilleniyor aslında. Satürn sorumluluklarınızı arttırırken bazı yeni yapılandırmalar da getiriyor. İşte bu yolculukta kariyeriniz için gerekli olan bazı eğitimler, akademik arayışlarınız, bazı görev alanlarınızda belki yeni yapılandırmalar var ve sizi engelleyen koşullarla da yüzleşebilirsiniz. Burada hatalarınızı, eksiklerinizi fark etmeniz, belki geleceğe dair farklı bir program oluşturmanız, farklı bir bakış açısı oluşturmanız da mümkün. Otorite figürleriyle ilişkiler ve özellikle aile büyükleriyle ilgili konular da gündeminizde olabilir. Bu alanlarda, içindeki ilişkiler zaman zaman sizi kısıtlayabilir ya da zaman zaman sorumluluklar ön plana çıkabilir sevgili boğalar sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar kova yeni ayıyla beraber akademik konularda bir adım atabilirsiniz üniversite eğitimi olabilir yüksek lisans doktora programı bu tarz yani daha çok sizi geliştirecek ama eğitimin eğitim alanında da geleceğinizi şekillendirecek e, önemli adımlar atabilirsiniz ve buralardaki bazı engelleriniz de fark edebilirsiniz Evet bazı maddi yetersizlikler olabilir yasal süreçlerinizde bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz özellikle uluslararası konular yurtdışı ile ilgili hedefleriniz varsa hayatınızda buralardaki iki buralardaki gerçeklerle yüzleşmeniz ve gerekli olan sorumlulukları almanız mümkün veya yeni hedef programları bu yeni ay döngüsüyle beraber belirleyebilirsiniz. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar kova yeni ay 8. evinizde doğacak. Maddi konularda bütçenizle ilgili borç alacak konularında e, yapılandırmalar söz konusu. Bazı maddi sorumluluklarınız gündemde. Kısıtlamalar da hissedebilirsiniz. Bunlar ilişkilerinizle ilgili olabilir. Evlilik, ayrılık, işbirlikleri, ortaklıklar veya ortaklıkların bitmesi ve bunların finansal paylaşımlarıyla da ilgili yapılandırmalar olabilir bir kredinin belki biraz engel oluşturması ya da bir borçla ilgili sorumlulukların artması mümkün ancak buralardaki eksikleri fark edip yeni yapılar kurabilir yeni yol gidişatları da belirleyebilirsiniz bu süreçte sevgili Aslanlar ve Yükselen Burcu Aslan olanlar sizin için önemli bir yeni ay tam karşıt burcunuzda olacak sabit bir burçta lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz özellikle 12 derece ve yakınlarında ise sizin için çok daha özel ve önemli olabilir bu yeni ay ilişki dinamiklerinizde sorumluluklar ön planda bazı ilişkilerinizi gözden geçiriyorsunuz bu bir ortaklık da olabilir evlilik ve partner ilişkileri de olabilir yolunda gitmeyen durumlar varsa sizi engelleyen koşulları fark edebilirsiniz farklı bir politikada izleyebilirsiniz ilişkilerinizle ilgili eşinizin de hayatında bazı zorluklar sıkıntılar varsa onlarla da ilgili tabii ki bu ay gündemleriniz olabilir. Özellikle işbirlikleriniz ve iş hayatınızda ilişkilerde detaylar öne çıkıyor. Ee, burada geleceğinize dair önemli bazı kararlar vermeniz ve iş hayatınızda düzenlemeniz, ilişkilerle ilgili bazı yasal anlaşmaların, sözleşmelerin, kontratların gözden geçirilmesi mümkün sevgili aslanlar. Sevgili Başaklar ve yükselen Burcu Başak olanlar, Kova Yeni Ay 6. evinizde doğacak. Genel sağlığınız, günlük hayatınız, rutinleriniz dikkat çekiyor. Buralarda sorumluluklar ön planda. Hayatınızda bazı kısıtlamalar olabilir. Çalışma hayatınızda bir kısıtlama ya da bir düzenleme. Belki bir diyete girme ya da bir hastalığınızla ilgili bir şifa ve tedavi imkanı olabilir. Buralarda bazı şeyleri fark etmeniz gerekiyor. Sorumluluklarınızı ele almanız gerekiyor. İş hayatınızda ve mesleki konularda da sizi engelleyen koşullar olabilir. İşte sizi engelleyen koşullar neyse onları bu dönemde fark edip dönüştürmeniz gerekiyor. Belki de hayatınızdan bazı alışkanlıkları tamamen çıkarmanız gerekebilir Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar Kova yeni ayı 5. evinizde genel olarak sorumluluk alanlarınız ve hayatınızda yapıları kurduğunuz ve bazı engel ve sınırlamalarla karşılaştığınız alanlar kendi kişisel yaratıcı alanlarınız olabilir. Çocuklarınızla ilgili konular olabilir veya aşk hayatınız olabilir. Burada biraz daha ciddi konular var. Sorumlulukları ele almak gerekiyor. Çocuklarınızla ilgili uzun vadeli planlamanın içerisinde olabilirsiniz. Aşk hayatınızda da daha ciddi yaklaşımlar içerisinde olabilirsiniz. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Kova yeni ayı dördüncü evinizde doğacak. Sizin için önemli bir yeni ay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ya da yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok daha güçlü ve önemli olabilir bu yeni ay satürn de zaten dördüncü evinizde aile alanında yuva alanında ebeveynlerle ilgili olabilir bazı sorumluluklar var kendinizi biraz kısıtlanmış ve engellenmiş hissedebilirsiniz otorite ile ilişkilere dikkat edin ebeveynlerle ilişki dinamikleri öne çıkıyor onların genel hayatlarındaki zorluklar olabilir. Belki sağlık problemleri var, biraz zorlanmalar da söz konusu özellikle ailevi alanlarda. Bunun yanı sıra bir evden taşınmak, bir mülkü satmak, bunun gibi daha köklü dönüşümler de özellikle yaşam alanlarınızla ilgili gündeme gelebilir. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar kova yeni ayı üçüncü evinizde yeni fikirler yeni düşünceler var yeni bir şeyleri öğrenmek için adım atabilirsiniz uzun süreli bir eğitim programı olabilir veya özellikle yine teknoloji ile ilgili bazı atımlı adımlar olabilir internet ticaret e-ticaret gibi oluşumlar mesela ya da sosyal medyada internet üzerinde yapacağınız kişisel girişimler olabilir biraz teknolojinin ve buralardaki girişimlerin öne çıktığı bir yeni ay aslında e, seyahatler olabilir hayatınızda kardeşlerinizle ilgili sorumluluklarınız olabilir bazı zorlandığınız konular varsa yakın çevreniz kardeşler ve akrabalarla ilgili buralardaki bakış açı, açınızı e, daha ciddiye ele almanız ve belki bazı düşünce kalıplarınızı değiştirmeniz gerekebilir Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, para evinizde bir yeni ay. Bütçenizle ilgili ciddi olmanız gereken bir dönem. Gelir gider dengenize iyi bakmanız gerekiyor. Harcamalar, kazançlar alanında bir denge oluşturmanız gerekiyor. Merkür ile zaten burcunuzda. Bu dönemde içe, biraz içe kapandığınız, sorgulamalar yaptığınız bir dönem. İşte bu süreçte para parayla ilgili konularda da, Önemli bir şeyleri keşfedebilir, ciddi oluşumlar içerisinde olabilirsiniz. Bazı harcama kalıplarını hayatınızdan çıkarabilirsiniz ya da iş hayatında gelir-gider dengenizle ilgili yeni bir döngüyü hayatınızda başlayabilirsiniz. Kendi işinizi kurmak gibi bir konuda olabilir bu veya size artık yarar sağlamayan bazı işlerinizi ya da parayla ilgili politikalarınızı değiştirmekte de olabilir sevgili oğlaklar. Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, sizin yeni ayınız ee, o yüzden sizin için tabii ki çok önemli. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve e, yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok önemli etkileri olabilir bu yeni ayın. Doğum gününüz 28 Ocakla 4 Şubat arasıysa zaten güneşiniz üzerinde olacak ve tüm yıla yayılan bir yenilik var. Satürn'ün güçlü bir etkisi var üzerinizde. Bu size hayatı biraz daha gerçekçi bir bakış açısı veriyor. Sizi büyütüyor olgunlaştırıyor. Sorumluluklar karşılaştırıyor Evet kısıtlamalar var engeller var hayatınızda ama bunları unutmayın bu engeller kısıtlamalar zorluklar sizi büyütmek için size bir şeyleri öğretmek için işte bu derslerle beraber hayatınızda yeni yapılar kurabileceğiniz daha sağlam adımlar atabileceğiniz bir süreçtesiniz Biraz hani kendinize dönüp aslında hayatınızda dönüştürmeniz gereken değiştirmeniz gereken belki geride bırakmanız gereken ee, bazı yapılar var bu sadeleştirmeleri yaptıktan sonra bu farkındalıkları kazandıktan sonra ilişkilerde kariyer hayatınızda yeni ve sağlam adımlar atabilirsiniz bu süreç içerisinde genel sağlığınıza dikkat edin aileniz özellikle ebeveynlerle ilgili konular da gündemde olabilir hayatınızdaki olgun kişiler yaşlı kişiler hasta kişilerden hani biraz onlarla ilgili konuların sorumlulukların kısıtlamaların da e, ön plana çıkabileceği bir döngü olabilir önümüzdeki süreç sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar kova yeni ayı 12. evinizde içe döndüğünüz hayatı sorguladığınız bir dönem yeni keşiflerde yapıyorsunuz Aslında bir inziva dönemi bu inziva ile birlikte önemli farkındalıklar da kazanabilirsiniz Tabii ki sağlıkla ilgili konulara dikkat edelim hayatınızda sağlık şifalanma terapi, arınma ve benzeri konular olabilir ve bunlar size önemli farkındalıklar getirebilir satürn bir şeyleri hayatından çıkar diyor bir şeyleri ele diyor yani bu hayatınızda bir alışkanlığın hayatın çıkması bir zararlı alışkanlık olabilir bu bağımlılık olabilir ya da iş hayatınızda sizin için artık zarar gerekli olmayan fayda sağlamayan bazı işler olabilir bunları hayatınızdan çıkartmanı biraz sadeleşmeniz gerekiyor biraz hayatın manevi yönlerine e, odaklanabilirsiniz